Sen burada? Balık var abi. Balık var. Balık var yani. de, evet, Peki. Balık var. Atalım o zaman. Ne oldu? Geliyor mu? Nasıl balık var, bak. Hani hani. Bak bak. Göreyim göreyim. Bak nasıl bak, bak. geliyor? Bak, bak. bak nasıl geliyor? Aa, bak. Balon, balon geliyor. <gülüyor> balon lan bu. Balon. Balon lan bu. Oha. Gavoslar. Oha. Ama ölmüş. <gülüyor> Askeri gelsin. lan. Evet ilk defa ölü balık yakalayan. geliyor, balık yakalayan arkadaşımız. Büyük bir heyecan içinde nasıl çıkacaktı gördünüz mü balı? Bıraktı gitti, kara